Merhaba değerli dostlar ben Cem Kervan bu hafta Dünya malı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle hepimiz biliyoruz dünya malı fanidir ee, bizimle kalmaz kefenin cebi yok ee, ama o zaman bu dünya malıyla ne yapalım nasıl kullanalım ee, İsa ne şu misali anlattı bir zamanlar zengin bir adam varmış kahyası adamın hesap kitap işlerini yürütürmüş bir gün bu kahya efendisinin parasını çarçur ediyor diye ihbar gelmiş. Efendisi onu yanına çağırmış. Senin hakkındaki bu duyduklarım neyin nesi? Bütün yaptıkların için bana kalem kalem ayrıntılı bir hesap vereceksin. Çünkü artık benim kahyam olamazsın. İşine son vereceğim demiş. Kahya kendi kendine düşünüp taşınmış. ''Ne yapacağım ben şimdi? Efendim beni kovuyor. Toprakta kazma kürek işini yapayım desem o kadar güçlü değilim. Bu bünye dayanmaz. Dileneyim desem yok utanırım. Ne yapsam? Cık. Hah buldum. Kovulduktan sonra evlerinde beni ağırlayacak kalabalık bir arkadaş grubu temin etmek için ne yapacağımı biliyorum.'' demiş. Kahya efendisine borcu olanları durumu görüşmek üzere tek tek çağırmaya başlamış. Birincisine sormuş. Efendime ne kadar borcun var senin? Adam ona yüz testi zeytin ya borçluyum demiş. Kahya ona borç senedini uzatarak buyur al borç senedini borç miktarını değiştiriver. Elli testi diye kendi elinle yaz. Demiş. Sonraki borçluya senin efendime borcun ne kadarmış bakalım. Demiş. Ana 100 çıval buğday borçluyum. Demiş. Kahya da alsana borç senedini. Miktarı değiştirip 80 çıval diye yaz sen. Demiş. Efendisi o üç kaçıya bu kadar uyanık davrandığı için hakkını vermeliydi. Ki ışığa ait canlara göre Dünyevi insanlar birbirleriyle daha uyanık davrandıkları bir gerçektir. Işığa ait canlar kim? Tabi imanlılar, müminler. Bu dünyavi insanlar tabi bu şeyleri düşünür. Kısadan hisse, şimdi bu fani dünyada dünya malı olarak elinizde ne varsa insanların yararına, Kendinize dost edinmek için kullanın. Böylelikle balınız bitip tükendikten sonra daimi meskene içeri buyur ederler. Onlar orada olacaklar. içeri buyur edecekler. Evet bunu değiş haline getirdim. Yani kısaca cömert olmamız gerekiyor her zaman ve insanlara yardım etmek gerekiyor ki öbür tarafta Dostlarımız olsun ve o dergaha, hani Hakk'ın huzuruna buyur etsinler. Evet, değiş. Sizinle paylaşıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Dünya malı bir gün bitip tükenir işine bakacak yahya ya ararmış Dünya malı bir gün bitip tükenir Dünya malı bir gün bitip tükenir İşine bakacak kahyalar alırmış Dünya malı bir gün bitip tükenir Dünya malı bir gün bitip tükenir Servetini çarçur edermiş Efendi onun işine son vermiş Kaya dost edinmek için plan kurmuş Dünya malı bir gün bitip tükenir, dünya malı bir gün bitip tükenir. Ya ya dost her için plan kurmuş. Dünya malı bir gün bitip tükenir, dünya malı bir gün bitip tükenir. Çok borçlular varmış Kaya borcu ne kadar diye sormuş Senetteki rakamı değiştirmiş Dünya malı bir gün bitip tükenir Dünya malı bir gün bitip tükenir Senetteki rakamı değiştirmiş Dünya malı bir gün bitip tükenir Dünya malı bir gün bitip tükenir Yahya'yı etmiş takdir Müzik Dünyevi insanlar çok uyanıktır Müzik Servet geçicidir, mal anlıktır. Dünya malı bir gün bitip tükenir Dünya malı bir gün bitip tükenir Servet geçicidir, mal kanlıktır Dünya malı bir gün bitip tükenir Dünya malı bir gün bitip tükenir De yapın erenler Dünya malıyla dost edinin canlı Sizi o dergaha buyur etsinler Dünya malı bir gün bitip tükenir Dünya malı bir gün bitip tükenir sizi o dergah bu etsinler Dünya malı bir gün bitip tükenir Dünya malı bir gün bitip tükenir Evet o dünya malıyla ne yapalım? Dostlar edinelim, iyilik için kullanalım Öbür tarafta dostlarımız olsun dergaha girerken, o ulu dergah var ya, o dergaha girerken dostlarımız olsun. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve çok beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgi de kalın, barış da kalın, esen kalın, hoşça kalın.